Savant sendromu ilk olarak 1783 yılında Alman psikoloji dergisi Gnotis Sautun'da olağanüstü hafızaya sahip çok hızlı hesaplama becerisi bulunan Jedediah Baxen'ın durumunu açıklarken yapıldı. Savant sendromu tanımı ise ilk olarak Langdon Down tarafından 1887 yılında aptal bilgin anlamına gelen ''idiot savant'' şeklinde ifade edildi. 1887 yılında aptal tanımlaması IQ'su 25'in altında olan kişileri sınıflandırmada kullanılıyordu. Ancak bildirilen vakaların hiçbirisinin aptal şeklinde ifade edilebilecek bir tanıya da sahip olmadığı gözlemlenmişti. Ayrıca insan onurduya göz önüne alındığında bu tanım yanlış bir isimlendirme olarak kabul edilmiş, günümüzde de kullanılan haliyle savant sendromu adını almıştır. Bu sendroma sahip bireyler otistik spektrum bozukluğuna veya buna benzer sinir gelişimsel bir bozukluğa sahip olabildiği gibi bazı bireylerde beyin hasarı sonrası ortaya çıktığı da bilinmektedir. Ayrıca doğum andan itibaren de sahip olunabildiği gibi çocukluk döneminde ortaya çıkmaya da başlayabilir. Nadiren merkezi sinir sistemi etkileyen beyin hasarına sebep olan kazalardan veya hastalıklardan sonra ortaya da çıkabiliyor. Savant sendromu, erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık 4 kat fazla görülüyor. Ayrıca ortalama 1 milyonda bir bireyi etkilediği tahmin edilmekle birlikte, otistik spektrum bozukluğuna sahip olan bireylerde görülme olanı daha yüksektir. Bu sendroma sahip bireyler, matematik, bilgisayar, sanat, müzik ve hafıza gibi alanlarda üstün yeteneklere sahiptir. Herhangi bir yılda, herhangi bir tarihin hangi güne denk geldiğini rahatlıkla söyleyebilirler. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, kök alma gibi işlemlerde olağanüstü bir hıza sahiptirler. Sıklıkla çok iyi piyano çalma yeteneğine sahiptirler. Gördükleri bir yeri canlı ya da cansız bir varlığı çok detaylı bir biçimde resmedebilir. Özgün resim yapma yetenekleri de oldukça gelişmiştir. Savan sendromuna sahip olan bireylerin yetenekleri genellikle belirli bir alan etrafında toplanır. Çok nadiren birden fazla alanda beceri sahibi olabilirler. Savant olgularını parça becerileri olanlar, yetenekli olanlar ve olağanüstü yetenekleri olanlar şeklinde 3 sınıfa ayırabiliriz. En sık rastlanan savantlar parça becerileri olanlardır. Plakaları, haritaları, tarihleri rahatlıkla akıllarında tutabilirler. Bunun yarısına belirli seslere ya da önemsiz konulara obsesif şekilde ilgi duyarlar. Yetenekli savantlar ise genellikle tek bir alanda gelişmiş yeteneklere sahiptirler. Beste yapabilirler, iyi bir çizim yeteneğine sahip olabilirler. Olağanüstü savant terimi ise özgün becerileri yüksek sağlıklı bireylerde karşılaştırıldığında bile daha dikkat çekici yetenekler olarak değerlendirilen nadir vakalardır. Günümüzde dünya genelinde var olan savantların sayısı yüz'e yakın olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan 40'a yakınının otizm tanılı olduğu, geriye kalanlardaysa zeka güçlüğü saptandığı bilinmekte. Savantlarla birlikte üstün yetenekli bireylerin bilişsel becerilerindeki benzerlik ve farklılıklar tartışılmaya devam etmekle birlikte Savantların becerilerinin sadece ezber belliğine dayanmadığı, oldukça organize, alana özgü bilginin temsil edilme becerisinin gelişmiş olduğu ifade edilmektedir. Savantların yeteneklerinin ortadan kaybolmadığı, aynı seviyede kalabildiği gibi sürekli kullanım ile de gelişmesi de mümkündür. 1930 yılında, CycleClean isimli dergide, savantların eksik olgularını gidermenin mi yoksa becerilerinin eğitilmesinin mi daha yararlı olacağı tartışılmıştır. Zaman içerisinde tedaviden ziyade yetenekleri eğitmenin daha faydalı olacağı sonucuna varılmıştır. Yani savant sendromlu kişilerin sahip olduğu beceriler, onların dikkatini çekecek şekilde kanalize edilebilir. Böylelikle onlara sosyalleşme, bağımsız hareket edebilme gibi normalleşmeye götüren bir yol çizilmiş olur. Yeteneklerini daha faydalı bir şekilde kullanmalarını sağlamak, işlevselliklerini artırmak için iyi bir yöntemdir. Megavant Kim Peek. Kim Peek, 11 Kasım 1958'de Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelmiştir. Doğuştan beyninin sol yarım küresi ile ilgili işlevleri olumsuz etkileyecek bozukluklara sahiptir. Ayrıca, Korpus kalozumu sahip olmadığı bilinmektedir. Korpus kallozum yaklaşık 200 milyon sinir lifinden oluşan bir demettir ve beynin hemisferleri arasındaki iletişim için çok önemlidir. Yokluğunda bu iletişim sağlanamaz. Bilim insanlarına göre kimin nöronları bu sinir lifi yollarının yokluğu nedeniyle olağanüstü bağlantılar kurarak kimin müthiş bir havazaya sahip olmasına sebep olmuş olabilir. Olağanüstü hafızası ile kendisi mega savant olarak tanınmaktadır. Kim, iki yaşındayken ağır engellerin neticesinde bir hastaneye yatırıldı. Dönemin ünlü nöroloğu tarafından yürüyemez, konuşamaz ve öğrenemez diye değerlendirildi. Ancak baba Van Peak, tüm söylenenlere rağmen yıllar boyunca oğlunun en büyük destekçisi oldu. Erken gelişimle ilgili olarak, Kim'in babası oğlunun 20 aylıkken kendisini okunan her kitabı ezberleyebildiğini belirtti. Kim, kitapları tek bir okumadan sonra ezberler ve o kitap okuduktan sonra onu bir kenara ters çevirerek koyardı. Böylece Kim ona aynı kitabı tekrar okumaya çalışmazdı. Hayatının geri kalanı boyunca tüm okuma materyalleri Kim tarafından baş aşağı veya bir rafa ters olarak yerleştirildi. Üç yaşına geldiğinde anlamını bilmediği kelimelere sözlükten bakabiliyordu. Dört yaşına kadar yürüyemeyen Kim, o dönemlerinde sayılara, hesaplamalara aşırı derecede ilgi duyuyordu. Pik telefon numarası ezberlemeye de takıntılıydı. Büyüdükçe günlerinin çoğunu babasıyla kütüphanede geçiriyordu. Birçok kitabı, ansiklopediyi çok kısa süre içerisinde okuyabiliyor ve hemen içerisindeki bütün kelimeleri aklında tutabiliyordu. Bir sürü bilgiyi hızla üzümseyebildiği ve gerektiğinde rahatlıkla hatırlayabildiği için durumu onu yaşayan bir ansiklopedi, ve yürüyen bir GPS yapmıştı. Dünyadaki hemen hemen her iki şehir arasındaki yol tarifini verebiliyordu. Ayrıca takvim hesaplamaları yapabilir, çok sayıda müzikal, tarihi ve politik gerçeği hatırlayabilirdi. Savan sendromlu birçok bireyin aksine, Kimpik otistik spektrumun bozukluğundan etkilenmedi. Güçlü bir şekilde içe dönük olmasına rağmen sosyal alanda da iletişimde de zorluk çekmedi. 18 yaşına geldiğinde okul eğitimi olmamasına rağmen PİK 160 çalışan olan bir şirkette çalışıyordu. Haftada sadece birkaç saat çalışarak gerekli tüm hesaplamaları da kafasından yapıyordu. PİK'in diğer yandan akıl yükme becerisi gereken konularla sorunları vardı. Basit günlük işlerini yapmakta zorlanıyordu. IQ'su şaşırtıcı bir şekilde yalnızca 87 civarındaydı. Ancak baba PİK, her zaman Kim'in en büyük yardımcısı ve en büyük destekçisi olmuştu. 1984 yılında Kim, senarist Barry Morrow ile tanıştı. Bu tanışma, Kim'in hayatını değiştiren, ilham konusu olduğu Rain Man'in senaryosunun ortaya çıkmasına neden oldu. Filmden son daha çok tanınan Pick birçok televizyondan teklif almıştı. İnsan beyninin nasıl çalıştığına dair anlayışımızı geliştirmeye yardımcı olacağını düşünen birçok bilim insanında da dikkatini çekmişti Pick. Filme kadar sakin ve kapalı bir yaşama sahip olan Kim, daha sonraları babasıyla ülkeyi gezmeye, engelli bireylerle ilgili hoşgörüyü savunmaya başladı. Sosyal becerileri, insan ilişkileri oldukça gelişti ve göz önünde bir yaşam sürmek onun da hoşuna gitmeye başlamıştı. 2004 yılında, NASA Kim'i olağanüstü yeteneklerini daha iyi anlamak amacıyla, Kim'in benzersiz beyin yapısının 3 boyutlu bir modelini, yeni görüntüleme yöntemlerini kullanarak oluşturmaya çalıştı. Kim'i incelediler. Kim ve babası Fran, Focus Production tarafından hazırlanan The Real Rainmen'in bazı bölümlerinin çekimleri için Ocak 2006'da İngiltere'ye ilk yurt dışı gezilerini gerçekleştirdiler. Bu gezide Kim, Oxford Union münazara cemiyetine katılarak Birleşik Krallık tarihini ve diğer konuları dikkate değer bir şekilde kavradığını gösterdi. Mart 2006'da ise Kim ve babası Almanya'ya uçtu ve burada çok popüler olan bir TV şovuna konuk oldular. Ocak 2009'da Rain Man filminin 20. yıl dönümünde Kim ve babası Fran'i onurlandırmak için Kim'in en sevdiği yer olan Salt Lake City kütüphanesinin auditoriyumunda bir dizi ünlü toplandı. 19 Aralık 2009'da babası Fran, Kim'in ani bir kalp krizi sebebiyle öldüğünü açıkladı.